Nisan 2020 Sakarya Ferezli Gölkent'teki fındık bahçemdeyiz ben Sezgin Şen Rekor girişim toprak düzenleyici 3 yıldır uygulanan bir bahçe 15 gün önce rekor gübre yaprak gübresi uygulandı Yapraklardaki canlılık parlaklık çok güzel fındık tutumu çok güzel yarın tekrar ikinci uygulamasını yapacağız fındık ile alakalı farkı görmeniz için yeni sürgünlerdeki fındık tutumunu görüyorsunuz canlılığı görüyorsunuz yapraklardaki kaliteyi görüyorsunuz evet. yeni sürgün çok güzel muazzam bir fındık tutumu var ağacımız çok canlı yapraklarımız çok canlı Hatta şurada ağacımızın gövdesinden çıkan sürgünleri görelim. Görüyorsunuz. Bir karışık sürgünlerden oluşan fındıklarımızı görüyorsunuz. Evet. Aynı ağacımızın sırtından çıkan fındık oluşumunu görüyorsunuz. Yapraklarımız çok canlı. Rekor gübre, yaprak gübresini kullanan diğer müşterilerimiz arkadaşlarımız çok memnunlar. Hepsinden aynı e, övgüleri duyuyoruz. Fındık tutumu, yaprak tutumu, yaprak canlılığı çok muazzam. Mesela burada bir yeni sürgünümüz var. 3 yaşında bir sürgündür. Fındık tutumuna bakalım. Görüyorsunuz. Muazzam bir fındık tutumu var. Her sürgünde her uçta fındık var. Çok muazzam bir fındık var. Görün çok güzel. İnşallah çok çok daha iyi olacak. Kısmetse bu sene rekor gübre, yaprak gübresini 3-4 tekrar daha yapmayı düşünüyoruz. Ağacımızın gövdesinden çıkan bir sürgün. Mesela görüyorsunuz. Ağacımız çok canlı. Yapraklar çok güzel. Yarın ikinci uygulamasını yapacağım ve bu bu sene 3-4 tekrar yapmayı inşallah yapacağız, göreceğiz. Ağacımızın parlaklığı, canlılığı, yapraklarımızın çok güzel. Sizler de kullanmanızı tavsiye ediyoruz.